Yani toplar damar yetmezliği. Burada ne yapacak? Şu masada görüyorsunuz kocaman bir lahana var. Onun en dış yaprağını alacak. Yarım litre suyu da kırsın. 15 dakika ağzı kapalı kaynatacak. Ilıdıktan sonra süssün ve suyunu içsin.